Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları geçtiğimiz ay itibariyle terazi burcunda bir yeni ay yaşandı. Özellikle ikili ilişkiler alanında yeni başlangıçlar, yeni bağlantılar, belki yeni ortaklıklar gündeminizdeydi. Hali hazırda da özellikle Merkür Retrosunun devam ediyor oluşuyla beraber. İkili ilişkiler alanında yaşamış olduğunuz aksaklıkları e, telafi ettirecek bir yeni aydı. Bakalım Ekim ayında bizleri hangi gündemler bekliyor? Öncelikle e, videoyu destekleyen, yorum yapan, beğenen, e, kanala abone olan herkese teşekkür ediyorum. Hemen Ekim ayı gündemine... Odaklanalım. 1 Ekim tarihinde Venüs Jüpiter karşıtlığı var. Venüs 2 derece Terazi burcunda, Jüpiter 2 derece Koç burcunda bulunacak. Yine 1-7 aksının tetiklendiğini görüyoruz. İkili ilişkiler alanında partnerinizle her ne kadar uyum içerisinde olsanız da e, buradaki bu pozitiflikten zehirlenme durumu söz konusu olabilir. Her şeye aşırı iyimser bakma. E, buradaki Dengeleri tam olarak oturtamama, gerçekçi ve realist bir yaklaşım sergileyememe gibi bir etkileşim söz konusu. E, i̇kili ilişkilerde bazen olaylar büyüyebilir, sevgi bile e, abartılı olduğu zaman zarar verebilir. Bu tarz e, durumlar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Kendi tepkilerinizi, reaksiyonunuzla ilişkiye olan bakış açınızı gözden geçirmelisiniz diyebiliriz. E, 3 Ekim tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Başak Burcu'na kadar gerilemişti 6. evinize ve artık Ekim ayı itibariyle Merkür Retrosu'nun da bittiğini tamamlandığını görüyoruz. 6. evinizde ilerleyecek, günlük hayatınızı düzenlemek adına önemli etkileşimleri olacak, iş hayatınız, sağlığınızla alakalı temalarda daha verimli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. 9 Ekim tarihine geldiğimizde Plüto Retrosu bitiyor. Plüto 26 derece olak burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Tabi Plüto Retrosu'nun etkilerini hemen Ekim ayında bizler hissedemiyor olabiliriz. Zaten uzun zamandır Plüto Olak Burcu'nda hatta 2023 senesini artık Kova Burcu'na geçmeye hazırlanıyor. Burada kariyeriniz, geleceğiniz, toplumsal imajınız ve itibarınızla alakalı köklü değişimler yaşattı size. Özellikle geçtiğimiz aylarda retro sürecinde bu alanlarda bir geri dönüş, bir hesaplaşma, bir kontrol süreci deneyimlediniz. Şimdi ise artık daha net, daha sağlam, daha kararlı bir şekilde ilerleyebiliyor olacaksınız. 9 Ekim tarihinde aynı zamanda 23.55'te 16 derece Koç burcunda bir dolunay var. Sizin burcunuza meydana geliyor sevgili Koç burçlarım. Burada özellikle kendinizle alakalı uzun zamandır düşündüğünüz konuları gündeme getireceksiniz. İkili ilişkiler alanında tamam mı devam mı noktasına gelebilirsiniz. Yeni ortaklıklar, birliktelikler, samimi ilişkiler kurmak adına da önemli bir dolunay süreci olacaktır. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Buna göre ilerliyor olacaksınız. Tabi burada Şiro'nun da dolunaya eşlik ettiğini görüyoruz. Kendinizle alakalı güne kadar e, takıntılarınız, yaralarınız, iyileştiremeyeceğinizi düşündüğünüz konulara şifa bulmak, bunları çözümlemek, e, bunları düzeltmek adına da aslında bu dolunay fırsatlar sağlayacaktır diyebiliriz. E, özellikle e, güneşin tam karşıda 7. evinizde olması... İkili ilişkiler alanında partnerinizin gündemine de fazlasıyla odaklanacağınızı göstermekte. 11 Ekim'de Merkür tekrar terazi burcuna geçiyor ve yine ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, özellikle yeni anlaşmalar, imzalar, taahhütler, danışmanlıklar gibi temalarda oldukça etkin çalışacak. Yine mevcutta bir ortaklık, evlilik gibi ilişki varsa... Buradaki sorunları çözmek, oturup tekrar değerlendirme yapmak, bazı çözüm yolları arayışına girmek yine Ekim ayı boyunca etkili olacak gibi gözükmekte. 12 Ekim günü önemli bir gün. Özellikle mars Neptün karesi ve Merkür-Jüpiter karşıtlığı ile beraber biraz bizleri karıştırıyor. Aldanma, aldatma, kanma, kandırılma enerjilerini aktif ediyor olacak ve... 12. ve 3. evde yaşanacağı için özellikle dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmanız gereken bir süreç. Geçmişte çok fazla üzerinde durmadığınız, çok fazla dikkat etmediğiniz, sizden saklanan konular varsa bunlar da çıkabilir. Ancak aynı zamanda bugün... Güneş ve Satürn arasında da güzel bir etkileşim olacak. Yani ikili ilişkiler alanında uzun süredir yaşadığınız kafa karışıklığını çözmek adına belki bir dostunuzun arkadaşınızın desteğini alabilirsiniz. Veya yeni bir ortaklığa yeni bir ilişkiye başlıyorsanız ortak amaç ve idealleri paylaştığınızı fark edebilir ve bir yola girebilirsiniz o kişiyle beraber. Aynı zamanda iş bağlantılı yeni ortaklıklar Yeni oluşumlar, hayalleriniz, hedefleriniz, projelerinizi gerçekleştirmeniz adına göreceğiniz destekler de uzun vadeli olacak gibi gözüküyor. Sevgili koç burçları bu süreçte başlıyorsa eğer. 14 ila 19 Ekim arasında çok şanslı etkileşimler var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni ve Venüs-Mars üçgeni gibi. Burada yine 7. evin aktif olduğunu görüyoruz. Yani partnerinizden, ortağınızdan, muhatabınızdan yana bu ay şanslısınız. Onların desteğini arkanızda hissediyor olacaksınız. Yeni ortaklıklar kurmak istiyorsanız, yeni bağlantılar kurmak istiyorsanız, hem çok tutkulu hem de çok kalıcı, çok sağlam bağlantılar kurmak adına da sistemin desteğini arkanızda hissedebilirsiniz. Sevgili koç buçlarım. Devam ettiğimizde özellikle 20 Ekim civarında Güneş'in ve Venüs'ün Pluto ile karesi bu alanda büyük bir dönüşüm sürecini de işaret etmekte. Yani evet güzel bir bağlantı kurdunuz, güzel bir ilişki oluşturdunuz, destekleniyorsunuz ama bu kişiyle hangi bağlamda ilerleyeceksiniz, bu kişiyi insanlara nasıl tanıtacaksınız toplumsal arenada veya bunu duyuracak mısınız? Bu konu bir evlilikse, bu konuda insanlara ne izah edeceksiniz, bir ortaklıksa, uzun vadeli plan ve program yaptınız mı gibi temalarda ufak çaplı bir gerilim, bir zorlanma söz konusu olabilir gibi de gözüküyor. Evet 23 Ekim tarihine geldiğimizde ise Satürn retrosu bitiyor. Satürn 18 derece kova burcunda düz seyrine başlayacak. Artık Ekim ayı itibariyle yavaş yavaş Plüto retrosundan, Merkür retrosundan, Satürn retrosundan kurtulmaya başlıyoruz. E, enerjiler biraz daha stabil hale gelmeye başlayacak tabii ay sonunda Mars retroya e, başlayacak ama olsun. Satürn Retrosu'nun bitmesiyle beraber özellikle dostluklar, arkadaşlıklar, kalabalıklar, sosyal gruplar, organizasyonlarla alakalı yaşamış olduğunuz, geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğunuz o karmik döngüden çıkıyorsunuz. Yani belki bazı arkadaşlarınızın gerçek yüzüyle karşılaştınız. Belki kariyer gelirlerinizle alakalı e, hak ettiklerinizi alamadınız. E, aslında Satürn Retrosu, bir hak ediş süreciydi ya da fark edilmediğimiz şeyleri gözlemleyebilme sürecini yaşattı bizlere. Dolayısıyla artık retro hareketin bitmesiyle beraber Ekim sonundan itibaren bu alanda dostluklar, arkadaşlıklar, hayaller, hedefler, idealler, kariyer geleleri alanında daha rahat bir enerjide olacağınızı söyleyebiliriz. Evet 23 Ekim'de aynı zamanda Venüs akrep burcuna geçiyor ve Güneş de akrep burcuna geçiyor. Yavaş yavaş 8. ev temaları ay sonu itibariyle aktif olmaya başlayacak. Biraz daha derin konular, zorlayıcı meseleler, biraz daha ilişki ise mevzumuz daha derin bağlanmak, daha çok ayı hissetmek gibi temaları çalıştırıyor olacak. Yine maddi gündemlerde aktif olacaktır. Ve 25 Ekim'de akrep burcunda ...parçalı bir güneş tutulması meydana geliyor. Bir derece akrep burcunda meydana gelecek. Ve sizin haritanızın 8. evinde... ...Venüs'te bu tutulmaya eşlik ediyor. Burada özellikle... ...tabii 8. ev biraz... E, ...hakimiyetimizin zor olduğu bir ev. Yeni bir aşk, tutkulu bir aşk... ...bağlantısından bahsedebiliriz. E, bir borca girip büyük bir yatırım yapabilirsiniz. Bir ameliyat, bir operasyon konusu gündeme gelebilir... Çok yoğun tutku, bağlılık hissettiğiniz bir ilişkiyi, bir proje yine bu güneş tutulmasıyla beraber başlayabilir gibi gözüküyor. Ancak konu her neyse bağlantınızın çok derin olduğunu ifade etmekte fayda var. 27 Ekim tarihinde retro jubiterinin artık burcuna geçtiğini görüyoruz. Tabi burada birkaç derece kadar ilerleyecek 12. evinizde. Özellikle biraz daha 2022 senesinin başlarına götürebilir sizleri. Bilhassa bahar aylarına o süreçlerde neler yaşamıştınız? Hangi fırsatlar karşınıza çıkmıştı? Siz gördünüz mü? Göremediniz mi? Değerlendirebildiniz mi? Bunlarla alakalı çalışacaktır. Ve 27 Ekim tarihinde Merkür Pürüt Okaresi özellikle e, ikili ilişkiler alanında e, biraz dilimize sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Çok keskin bir dilimiz olabilir. Çok net kararlar verebiliriz. Çok sert konuşmalar yapabiliriz. Daha sakin kalmakta fayda olacaktır. 29 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na 8. yerinize geçiyor. Biraz daha derin ve mistik konular sizin için önemli olmaya başlayacak. Ay sonunda ise 30 Ekim tarihinde 25 derece ikizler burcuna kadar ilerlemiş olan Mars retrosu başlayacak. Ve yıl sonuna kadar da devam ediyor olacak. Burada tabi 3. evinizde kendi alanında özellikle belki daha hızlı hareket etmeye başladınız. Daha çok insanla diyalog kurmaya başladınız. Seyahatleriniz arttı. Zihinsel performansınız arttı. Bazen öfkelendiniz. Bazen kızdınız. Bazen çok dürtüsel tepkiler verdiniz. Şimdi ise bir içe dönüş zamanı, biraz daha vitesi düşürme zamanı, bu süreçte yakın çevre ilişkilerinizde neler yaşadınız, neleri düşündünüz, hangi sorunlar ve aksaklıklarla karşı karşıya kaldınız. İşte bunları değerlendirmek adına önemli bir süreç başlıyor sevgili koç burçlarım. Ekim ayı yorumları bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.